yakına hüslü alkışlarla mikrofonu davet ediyoruz. Çok kıymetli il başkanım, çok değerli milletvekillerim, teşkilatımızın kıymetli başkanları, çok değerli belediye başkanlarım ve teşkilatımızın neferleri AK Parti'mize gönül vermiş ak sevdalar, hepinizi sevgiyle hürmetle selamlıyorum. 2001 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu ak hareket bugün 22. yılında cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümünde 2023 yılında artık Türkiye yüzyılına girdiğimiz bu dönemde 14 Mayıs tarihi seçimlerinde yarın sandıkları patlatmaya hazır mıyız arkadaşlar? 2002 yılında olduğu gibi 2002'den bugüne kadar olduğu gibi yine CHP ve zihniyetini sandığa gömmeye hazır mıyız arkadaşlar? Allah'ın izniyle bizler Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durarak bütün emperyal güçlerin karşısında masumların yanında kıymetli, kıymetli dava arkadaşlarım ben de her birinizi sevgiyle saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli kardeşlerim. Yeniden büyük ve güçlü Türkiye idealimize Türkiye yüzyılının başlangıcına sayılı saatler kaldı kıymetli kardeşlerim. Bizler bu milleti çok seviyoruz. Bizler vatanımızı çok seviyoruz. Çünkü biz vatan sevgisi imandandır düsturunu kalbimizde taşıyoruz. Kıymetli kardeşlerim, 21 yılı aşkın AK Parti iktidarında Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte biz ne dedik? Her daim demokrasiden yanına savunucu olduk. Her daim millet iradesinin savunucusu olduk. Hiçbir zaman 85 milyonu ötekileştirmedik her daim tüm vatandaşımızı kucakladık kıymetli kardeşlerim AK Parti iktidarıyla ile Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hangi haksızlık karşısında olursak olalım her daim adaletten yana olduk her daim hakkaniyetten yana olduk kılık kıyafet mücadelesinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la beraber kıymetli kardeşlerim hep birlikte dur dedik yabancı devletler karşısında Yabancı devletler bizlere karşı ayar verirken Recep Tayyip Erdoğan'la beraber kıymetli kardeşlerim dur dedik. Tüm bu kazanımlarımız karşısında 14 Mayıs'ta sandıklarda terörlere terör... Sayı vekillerim, değerli başkanlarım, değerli dostlar, değerli yol arkadaşlarımız... Sayın Cumhurbaşkanının, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlığı yaptığı, bu ülkeyi güçlü yarınlara hazırladığı kıymetli dostlar, hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. 14 Mayıs'a artık bir gün kaldı. Bugün Uşak'ta güçlü olarak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü bir selam gönderdik. Yarın sandıklarda da Allah'ın izniyle inşallah vekil adaylarımızı vekil olarak Cumhurbaşkanımızı da en güçlü şekilde yüzde ellinin üzerinde güçlü bir destekle hep beraber inşallah büyük bir selam göndereceğiz inşallah. Dostlarım. Büyük bir mücadelelerin içerisindeyiz. Sayın Başkanımın ifade ettiği gibi 2001 bu 2001'den bu yana kurulmuş olan Ak Partimiz büyük mücadeleler ortaya koydu. Bütün bu mücadeleyi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan millete veriyoruz. Ey evet, uşak, elhamdülillah. Ne güzelsin uşak bugün. Ne güzelsin! Allah razı olsun hepinizden. İşte bu. Bu duruş, bu duruş. Allah hamdolsun. Yarın kutlu zaferimizin gücüzü oldu. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta bu millet 14 Mayıs'ta sırtını kandile dayayanlara güzel bir cevap verecek. Sandıklardan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti çıkacak Allah'ın izniyle. Çok değerli il başkanımız, belediye başkanımız, milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, kadın kadın kollarımız, gençlik kollarımız, İl Genel Meclisi Başkanı ve üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, bu davaya gönül vermiş ak kardeşlerimiz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah bizler için hayırlı olan nasip etsin inşallah. Bu seçimler öyle bir seçim ki gerçekten de Türkiye'nin kader seçimi. Bir tarafta Amerika var, Almanya var, İngiltere var. Bir tarafta yine aynı tarafta PKK var, DEAŞKPCA var, FETÖ var. Ama diğer tarafta kim var arkadaşlar? Halkın ve milletin...